bak boş, zaten savaştan çok yok ol Savaştan mezarın toprağına alışır, bu çok zor Bunu geç ya da erken çöz, kendinle ol Bir de yılma en baştan doğ Herkesin bir daha var, herkes sorunun emin ol Kendin ol, her oyunu kendin depol kendi nirvana andır Bakası, Doruk Seni bozanlardan koru kendi kuralını koy Benim takatim kalmadı sorunum bu Beni yoramazsın Ben yoruldum bundan yüzsüzüm oğlum Ben kendime oldum sorunlu Hala sevinçlerim çocuksu 23 yaşında bir yerine koyduğum Bu hayattan bıktım yorumsuz Sadece ben değil artık çoğu insan Geçti bu külden yolu sorundu 2015 insanı eşittir sorunlu Şuursuz insanlar büyütür sorunu Yorucu çocuksuydu beynim Sevinçlerim, sonum olmadı ki hiç Sandığım çok yoruldum ben Böyle böyle söylenmezdim ki Bıktığım hayatta güzel bir şey görmezdim ki Yine hakkım gasp edildi de geçmiş Sanki 70 yaşım hayata enerjim Bir püç uydurup bir tatave ile tabi asıllar geçti Depresyon herkese vurgundur İnsanlar öylece durgundur Duygular öldü onda suskunsun Kendini satma bana kustum sana Kendi değerine vur kuşku pala Bulduğum her tokat soğuk duştur sana Beni ucuza satın uç uzak taraflara Artık dediğimin de anlamı yok Rap benze bir tek otur aslara Mikrofon kalem var en büyük alem bunun adı hale istasyonsuz mantık bulmuş Şizofreneli kilo esrar içenden fazla var dopaminler Duman aciğer satmaya gerek yok lan Lazop <gülüyor> tık tık var lümpen Seni kendi oyununda yalnız bıraktım der. Kim sahte kim gerçek kim asalaktır Başarı kolay olur da mesele Para var mı? Yok gülüşlerim çocuksuydu beynim Sevinçlerim, sonum olmadı ki hiç Sandığım çok yoruldum ben Böyle, böyle Söylenmezdim ki Bıktığım hayatta güzel bir şey görmezdim ki Yine hakkım gasp edildi geçmiş Sanki yetmiş yaşım hayata enerjim Bir birç uydurup bir tatame ile tabi asıllar geçti